Merhaba, hoş geldiniz. Size bir bağlantı aparatımız var. Bunu tanıtalım. Şimdi e, piyasadaki bağlantılarda bildiğiniz üzere duvara bir boru, bir tesisat borusu veya bir kablo bağlamak istediğinizde ilk önce duvara bir delik açmak zorundasınız. O deliğe dübel takmak zorundasınız. Daha sonra e, dübelin üzerine getirdiğiniz bağlantı aparatını vidayla dübele bağlayarak, duvara monte ederek üzerine de boruyu takmanız gerekiyordu bizim bu yeni geliştirdiğimiz Windows -Win bağlantı aparatında şöyle bir özelliğimiz var bir kere kalem eksiltiyor 20'lik ya da 25'lik boruyu aynı anda veya ayrı ayrı 25'lik ikisi 25'lik olarak da takabiliyorsunuz veya bir tarafına 25'lik bir tarafına 20'lik veya ikisi de 20'lik olarak kullanabiliyorsunuz duvara sadece bir delik deliyorsunuz deliği açtığınızda bunun kendi üzerindeki dübelini deliğe doğru soktuğumuzda şöyle göstereyim şu deliğimiz olsun soktuğumuzda arka tarafından da Çivimizi çaktık mı bu kilitliyor. Çıkarmak istediğimizde çivimizi çıkartıyoruz. Bu da çıktı. Şimdi şöyle göreceğiniz üzere yutonga dübel tutturmak zordur. Fakat bizim ürünümüzde windor -Win bağlantı elemanında yutonga da tutturum sağlıyor. Şurada göreceğiniz üzere sıvasız tuğlalara, sıvasız tuğlalara bağlantı elemanı bağlamak yani dübel bağlamak çok zordur. Şurada gördüğünüz iç kısmına da şöyle bakarsanız, dübelin nasıl kilitlediğini göreceksiniz. Mesela sökmek istediğiniz, bakın burada 20'lik boruyla 25'lik boru yan yana. Sökmek istediğinizde çivisini çekiyorsunuz ve çıkıyor. Tekrar takmak istediğinizde tekrar yerine takıp bastırarak çivisini takıyorsunuz. Bu şekilde kilitlemiş oluyor. Ürünümüz. 20'lik, 25'lik boruyu aynı anda tutabildiği gibi ayrı ayrı da tutabiliyor. Yani ytonga sıvasız tuğlaya ve betona uygulama yapabiliyorsunuz. Bunun artı bir özelliği de bugüne kadar sıva altı sıva altı bağlantı elemanı yoktu. Yani tesisat borularımızı tuğla şöyle kırılıp gömüldüğü zaman, sıva altı yapılacak zaman bunu ya bir tahta ile ya bir ile ya bir telle tutturuluyorlardı. Çiviyle tutturuyorlardı. Ee, dolayısıyla sıhhatli bir tutunum olmuyordu ee, Sıva geldikten sonra da O boşlukta Boşlukta kalan borular testaptaki basınçtan dolayı Sallanıp ses yapabiliyordu Bu Windows bin bağlantı elemanımız sayesinde Tessat bağlantı elemanı sayesinde Artık sıva altında da bunu kullanabiliyoruz Tessat'ı sıva altında da Bunu kilitleyebiliyoruz Dolayısıyla bu da ortadan kaldırmış oluyor Artı e, Kalem eksiltti yani diğer piyasadaki bağlantı elemanlarında, elemanlarında 20'lik 25li ayrı ayrı kullanmak zorundayken bunda tek kalemde 20'lik ve 25'liği şurada gördüğünüz gibi aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ürünümüz akıllı smart bir ürün. Ekonomik bir ürün. Kullanışlı bir ürün. Uzun ömürlü bir ürün. Teşekkür ederim.